Aile danışmanı, e, profesyonel eğitim almış, aile içi, iletişim, uyum sorunlarını görüşen, kendisinden profesyonel hizmet alınan, psikolojik danışmanlık e, yapan bir e, uzmandır.